Bugün 27 Ekim 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay sabah 7.27'de Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde duygularımız ve sezgilerimiz derinleşirken içe yönelişler ve tefekkür çok faydalı olabilir. Yeni kararlar ve girişimler için sabah saatleri çok uygun olmayabilir. Sakin ve akışta kalmakta fayda var ay 13 54te yay burcuna geçecek bilim yabancı kültürler seyahatler medya akademik ve hukuksal kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir bugün terazi burcundaki Merkür ve ikizler burcundaki Mars arasındaki üçgen açı kesinleşiyor zihnimizin hızlı olacağı bilgi akışı ve iletişim trafiğinin güçleneceği bir gündeyiz eğitim kültürel faaliyetler Bilimsel çalışmalar, ticari girişimler, yazılı-sözlü her türlü iletişimde hareketlilik artabilir. Daha fazla seyahat edebiliriz. Yay burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Koçburcundaki Jüpiter'le de uyumlu görünüm yapacak. İyimser ve güvenli enerjilerin artması, bireysel girişimlerimizde daha fazla cesaret verebilir. İnisiyatif alabilir, yeni deneyimlere atılabiliriz. Keyifli, neşeli olabileceğimiz akşam saatlerinde özel ve sosyal ilişkilerimizle hareketlenebilir.